Merhaba sevgili başak burçları Kasım 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili başaklar geçtiğimiz ay terazi burcu ve koç burcu temalarının hakim olduğu özellikle maddi durumunuz ve parasal e, finansal kaynaklı bir takım e, kaotik durumlarla uğraştığınız bir ay yaşamış olabilirsiniz. Bu aydan itibaren e, önemli gündem maddeleri değişiyor olacak hayatınızda özellikle bu ay meydana gelecek olan ay tutulmasıyla beraber aksımız değişiyor olacak ve siz sevgili başak burçları biraz rahatlayacaksınız. Çünkü ikizler ve yay aksı e, sizi geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca oldukça zorladı. Tabi aralık ayında yine bir e, tutulmamız olsa da aslında 2022 senesine şöyle bir bakış atacağız. Bunun yanı sıra aynı zamanda akrep ve boğa temalarının ön plana çıktığı da bir ay olacak Kasım ayı, e, bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyor olacak, videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız ve aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi bakalım sevgili başak burçlarını Kasım ayında neler bekliyor, hemen 4 Kasım tarihinde Akrep burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek bu yeni ay haritanızın üçüncü evinde etkili olacak sevgili başaklar bu yeni ay ile beraber bir takım kararlar aldığınızı görüyoruz belki bazı anlaşmalar bazı sözleşmeler bazı kontratlar hayatınıza dahil olabilir bunun yanı sıra hayatınıza dair hızlı kararlar alma mekanizmanızın çalışacağını görüyoruz aynı zamanda yakın çevreniz kardeşlerinizle olan ilişkileriniz bunların hayatında yaşanabilecek gelişmelerde gündeminize oturabilir arayabilirsiniz Araç alımı satımı aracınızla alakalı bir takım yeniliklerde gündem maddeniz olabilir sevgili Başak Burçlarım. 5 Kasım tarihine geldiğimizde aşk ve ilişkiler gezegenimiz Venüs Oğlak Burcu'na geçecek. Ee, Venüs'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber aslında güzel bir görünüm var. Venüs Yay Burcu'ndayken sizin yükselerinize e, kare görünümü yaptı ve sizi biraz zorlamış olabilir geçtiğimiz ay itibariyle. Şimdi ise Oğlak Burcu'nda e, çok pozitif bir e, etki gösteriyor olacak, destek gösteriyor olacak Burcu'nuza. Özellikle venüsün 5. evinize geçmesiyle beraber aşk hayatınızın hareketleneceğini söyleyebiliriz. Beşinci ev aynı zamanda küçük şanslar evidir. Eğlence evidir. Yaratım ve tasarım evidir. Ee, Venüs de tabii ki sanatla, tasarımla ve aşkla eğlentilidir. Dolayısıyla yaratıcı, heyecan verici projelerde bulabilirsiniz kendinizi. Ee, sizi gerçekten harekete getirecek, e, geçirecek daha doğrusu bir takım motivasyonlar elde edeceğinizi görüyoruz. Yani bu bir aşk olabilir. E, bu bir proje olabilir. E, hayatı daha Eğlenceli taraflarından ele almak olabilir. E, çocuklarınızla alakalı gündemler olabilir. veya çocuk sahibi olma kararı almak olabilir. Yani e, bu alanlarda e, güzel gelişmeler var gibi bir şekilde hareketlilik var. E, keyif var. Yaratım ve eğlence var. Aynı zamanda sanatsal faaliyetlerde de oldukça şanslı ve keyifli bir dönem sizi bekliyor olacak. Yine 5 Kasım tarihinde. Merkür de akrep burcu geçişine başlayacak terazi burcundan çıkıp bu da zihninizin daha çok artık iletişimsel konulara yönereceğini gösteriyor zaten Merkür 3. ev yöneticisi sizin de 3. evinize geçiş yapıyor olacak bu dönemde sezgileriniz çok fazla ön plana çıkabilir. Ee, yeni bir takım kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Yakın çevrenizle bol bol istişare içerisinde bulunabilirsiniz. Onların da fikirlerini almak isteyebilirsiniz. Ee, bir şekilde hayatınızda hızlı gündemler var. Bazı kararlar alıyorsunuz ve bunu çevrenizde paylaşıyorsunuz. Ee, bunun yanı sıra e, bir şekilde aksiyon halindesiniz. Belki kısa mesafeli seyahatlerin artacağı, e, çok insanla görüşeceğiniz imzalar, anlaşmaların gündemde olacağı bir süreci de işaret ediyor olabilir. Merkürün üçüncü evden geçiş ama özellikle sezgilerinizin de çok aktif olacağını bu dönemde biraz durup kendinizi dinlemenin yerinde olacağını söyleyebilirim. Evet 19 Kasım tarihine geldiğimizde bu ayın en önemli olayı Boğa burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan ay tutulmasından bahsedeceğim burcunda meydana gelecek olan bu tutulma sizin heritenizin dokuzuncu evinde etkili olacak e, ve artık 2022 senesi boyunca üç ve dokuz aksının hareketli olacağını söyleyebiliriz. E, geçtiğimiz yıllarda dört e, ve onuncu ev aksı aslında daha zor bir aks hareketliydi. E, ancak bu sene daha destekleyici bir görünüm söz konusu olacak. Yalnız bu tutulmaya dair önemli birkaç e, püf noktası var. E, özellikle bu tutulmada 27 derece boğa burcunda bulunan bir sabit yıldız etkili olacak. E, bu sabit yıldız kaput algoli sabit yıldızı. E, bu sabit yıldıza dair detayları zaten ay tutulması videomda bahsediyor. Aktarıyor olacağım. O yüzden bu videoyu bu detaylarla çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten ilgilenenler o videoyu dinleyeceklerdir. Bu tutulmayla beraber bazı şeyleri feda edebiliriz. Bazı şeyler elimizden kayabilir gibi gözüküyor. Şimdi 9. ev biraz daha soyut bir ev aslında. Bazı inanç sistemleri, değer yargılarıyla alakalı bir tamamlanma, bir kapanış evresi olabilir. Yani inandığınız bazı şeyleri ciddi manada sorgulatacak deneyimler yaşayabilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizi, çevrenizdeki insanları, hakkınızda söylenenleri, hakkınızda düşünülenleri veya sizin insanlar hakkındaki düşünceleriniz, yaşadığınız şehirle, yaşadığınız ülkeyle alakalı düşünceler, bazı siyasi veya hukuki değerlendirmeler, belki dini değerlendirmeler, yani aslında hayatı bütün olarak ele alacağınız, ve burada artık bazı şeylerden ciddi anlamda soğudum ve ciddi anlamda koptum dedirtecek bir deneyim yaşayabilirsiniz. Tabii burada bu etkiyi hepimiz aynı oranda yaşamayacağız arkadaşlar. Çünkü sabit yıldızlar özellikle 27 derecede burcu olan veya 27 derece yükseleni olan veya 27 derece boğa burcunda bir gezegene olan kişisel bir gezegene olan kişileri doğrudan tetikleyecektir. E, bu da her gezegene göre, e, her yükselene göre farklı e, anlamlara gelmekte. Dolayısıyla burada biraz duygusal hezeyanlar olabilir. Uzaklaşıp gitme ihtiyacın hissedebilirsiniz. Her şeyi bırakıp gitme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Hukuksal gündemleriniz varsa bunlar netleşebilir. E, burada bazı... E, Alengirleşlerin döndüğünü de fark edebilirsiniz. Yani size adaleti sorgulattıracak bir durum ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Ve bu durum neticesinde her şeyden uzaklaşıp gitme ihtiyacı da doğabilir. Ama tabii bu bir başlangıç olacak arkadaşlar. Bu bir farkındalık. Somut anlamda işlevsel bir rolü olmayabilir. Aslında 2022 senesi boyunca bu arayış içerisinde olacaksınız. Bir şekilde çevrenizin desteğini de söyleyebilmek mümkün. Burada belki de uzak hayalleriniz, uzak hedefleriniz veya yeni bir yaşam stili, yeni bir yaşam amacı benimsemek sizin yararınıza da olacak gibi gözükmekte. Bakalım tutulmalar neleri getirecek yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. 21 Kasım tarihine geldiğimizde ise Güneş yay burcuna geçiyor. Güneşin dördüncü evinize geçmesiyle beraber gündem maddeleriniz biraz daha ev, yuva, aile konularına yöneliyor olacak. Özellikle baba figürü, ebeveynler, patronlar, otorite konumundaki kişiler bu dönemde aktif bir şekilde hayatınızda boy gösterebilir. 24 Kasım tarihine geldiğimizde Merkür de yay burcuna geçiyor. Hem güneş burada hem Merkür burada hem de kavuşum açısı içerisindeler. Demek ki burada bir gündeminiz var. Ev almak, taşınmak, evle alakalı bir gündem, aileyle alakalı bir gündem. Onların hayatında yaşanacak aktif durumlar. Belki birçoğunuz için evlilik e, gündemi de söz konusu olabilir. Birlikte yaşamak gündemi de söz konusu olabilir. Yani bir şekilde hanenizi, yuvanızı, o güvenli, o konforlu alanınızı etkileyecek, e, bazı kararlar almanızı sağlayacak bir gündemden bahsediyoruz. Özellikle burada sanki biraz da aile büyüklerinin devreye girmesi veya otorite konumundaki kişilerin fikrini beyan etmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir e, gibi gözükmekte açıkçası. Evet ayı kapatırken 26 Kasım tarihinde Satürn ve Kiron arasında çok güzel bir açı oluşacak arkadaşlar. Aslında 2021 senesi boyunca bizi destekleyen bir görünümdü Satürn ve Kiron görünümü. Ee, tabii ki ara ara tam görünüm gerçekleştirdiği tarihlerden birisi de 26 Kasım tarihi olacak. Satürn 8 derece kova burcunda, da 8 derece koç burcunda bulunmakta. Yani 6. eviniz. Ve sekizinci eliniz aktif olacak. Burada özellikle... İş hayatınızla alakalı veya sağlığınızla alakalı bir iyileşme süreci var. Özellikle 6 ve 8. evler kombinasyonuna baktığımız zaman sağlığınızı e, düzeltmek adına bir operasyon, bir ameliyat durumu söz konusuysa e, bu dönemi değerlendirebilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. Doğru doktoru bulabilirsiniz, doğru operasyonu tahlil edebilirsiniz. E, kendinizi iyileştirmek adına hem ruhsal hem fiziksel iyileşme adına aslında çok şanslı bir süreçte olacaksınız. Bunun yanı sıra iş ortamında destek göreceğiniz maddi manevi destek göreceğiniz aynı zamanda hak edişleriniz varsa ekstra kazançlar primler gibi bu alanlarda da şanslı görünümlerin söz konusu olduğu bir süreci ihtiva ediyor. Aralık ayında da devam edecektir. Kasım ayının önemli bir bölümünde de aslında bu etkileşim söz konusu özellikle dereceler tutuyorsa zaten bu alandaki şifayı gözle görülür bir şekilde hissediyor olacaksınız. Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar Kasım ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir ay geçirirsiniz her biriniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın benimle. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbirkeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.